32 doğumluyum. İlk sefer okula gittik. Okulda Dağal'da üçüncü vardı, ee, orayı bitirdim Baklana 5'e gittim. Beşten, beşten çıktıktan sonra buraya Nalband kursuna geldik. Şey ettik. öğrendim niye geldim. Nalband'ı burada şey ettim. Ustam burada aldattı. İlla burada kal, illa burada. Anam babam da sağ orada. İlla anlattı, illa burada kal. Burada hanımı ayarladık, kaçırdım. Ee, Selcan göğünün şimdi işte şimdiki oturduğum yerde bir dam gibi bir ev vardı. Orada kalıyoruz hanımla. Yalnız idaramız dar, bağımız yok, tarlamız yok. Dişleyeceğiz. Burada Kerim amcam vardı. Kerim amcam beni içine gücüklerine... Çapı'ya gidelim dedi. İki arkadaş vardı Kerem amcamına, orada biz kerpiş keseceğiz. Onda yövmeyi çıkaramadık, çıkaramayınca kaçacaklar. Kerem amcam kaçacaklar, nasıl kaçacaklar, nasıl? Kerem amcam koluna çıktı, benim kolum, ben çalışamıyorum. Ötek arkadaş da dedi, ben gideceğim. Ben yemeği almaya gittim, e, şeyleri teslim edeceğiz. Adam yemeği aldırdı, geldi. Onlara eşek gibisiniz. <gülüyor> İllaki de çalışacaksınız. Çalışmayacağız. Çalışmadık. Kaçtık oradan. Şey ançılarla arkadaşlar var. Orada vardık. Çapa çapalıyız. Beni yemeğe gönderdiler. Yemekte vardık. Abla bana ne bileyim ben toprak gümlüğe yemeğe koyuyormuş. Eşya arttım. Tarliğe giderken eşek kandaktan kandaya hopla gümlü de yemek şey içini dökülmüş. Oradan biz vardık. Geldiler arkadaşlar. Gelmeden o Mehmet ile ikimiz benim içinden güydük çanağa. <gülüyor> Oradan ulan Horazına ibiği göreve taktım dedi ançılarlı biri bana. Hebe'den çanak ki yemek kuyulup <gülüyor> Oradan da kaçtık <gülüyor> Oradan da kaçtık Şimdi ne Para yok Para kazanma yok <gülüyor> yani Orada küçükler bir hanımın Hasan diye bir şey var i̇şte Orada şeyleri var Binaları var Okkalı'daydı ben dedi O bizim yemeği karnımızı hanım hanım doyuruldu doyururdu. İ vardık orya o hoş geldin Ahmet hoş geldin dişeyim Hüseyin. Gurbuz Hüseyin'i söylüyor ee, hoş bulduk oturmak ama oturduk Handeci dedi bize şu şuraya Ahmet dedi bir ekme içecek kadar bir ocak yapıyor dedi o bizim amcolumuz di yapad di rüştü açtığın getirir dereden ben çamurun karını di Neyse yaptık çattık Açık şöyle yukarı kaldırdık, taşlansaydı ama bağlamıyor birbirini. Bağlamayınca da yemek yiyenken dedi hanım dedi ya, yemeğiniz biçti gari, gelin de ondan sonra çalışın. Öyle ben duvara bakıyorum. Duvar başladı ayrılmıyor. Larkı taktı. Hadi Hüseyin dedi. Bilmem neyine döndü gari dedi. <gülüyor> ay ay yaparız onu biz yine dedik. biz yaptık, çattık, şey ettik. Bizim buradaki arkadaşlar, tabi üç gün sonra geldiler. Gök Göz Mahmut geliyor. Oradan biz şey derken, yine bir hava kışlandı ama o biçim. Öyle bir yıldırım düştü orada. Bu Hüsemin meme Ağa. İlle gidelim mi ona bakalım. O arkadaşların yanına vardık. Adam cayır cayır kararmış şey olmuş. Mehmet Ağa öyle kavasını kaldırıyor. Be kardeşin diyor bulguraşın, yemişsin diyor. İşte böyle olmuşun diyor. Ulan oğlum dayak yiyeceksin, bırak şunu ya ağlayı yıllar burada. <gülüyor> Oradan bir... Geri geldik, çapalıyoruz. Şu yapıyoruz, bu yapıyoruz. Ha. Geldik gari. O tuzağa kayma para kazandık, geldik buraya. Hanıma dedim ben, evel bir zehir alalım. İdareyi koyalım, ondan sonra Velazeli böyle iş ettik, yine durmadık, durmadık, yine gittik biz bura, o ovada üçüncü kat tarlıyı bağladı Gökkez Mehmet. Ya üçüncü kat, zaten bitiyoruz biz orada, la, yine kazanıp geliyoruz, rahmetlik diyor, Geldiği zaman para o zaman altında ucuz 25'e kayma. bir ayda ne bozam da yarın çocuklara yara ya sen sen şeye ben idareye gayre sen altın bozacan diyor garip burada biz bir illeşiyoruz burada şimdi vakit geçti şey oldu bak çocuklar oldu. Ee, Çocukluğa olmadan ben askere gittim. Askere gittim mi 50-53'te 50, 50, 50 işte. ee, Para yok. Para yok. Hacerangil'e vardım. Benim gayim gari ya. Ben askere gidiyorum dedim ben. Hacerangil'in karşısı 20 gayime verdi. 20 de Hacerangil'e verdi. 40 gayime. 40 gayime yine buradan gittik Askere vardık. Askerimiz yap şey Şeydeyken e, beni tabi nabalat donusuna gönderdiler çavuş olarak, gittik. Oradan geldik, bölük çavuşları 12 iki alıyor, ben on altı buçuklar alıyorum. Orada para haşığını icrettik. Şimdi orada dururken benim yeterli üsteğmen vardı bir. E, evlim mi kermendi. Beker'in efendim ben. On da şeyden e, benim mektubu eline geçirmiş. Onlar da fotoğrafı çektirmişler çocuğun. Uymuşlar içine göndermişler. Beni çağırttı bu. Dedi evli mi bekar mıydı. Açık durakladım ben. Yani bekarydın sen de bu, bu ne? Bak dedi çocuğa dedi. Dedi Müslümin'im sen 40 yaşındayın diyorum. Evlenmemişsin. Bizi ana baba 16, 17, 18 yaşında ev veriyor dedim ben. Oğlum dedi olur dedi. Sen, sen bana bakma dedi. Benim bak ikide kız kardeşime, anam mı? Anam Şimdi beni buradan atarlar şeye, Kars'a. O kız çocukları ne olacak? Anam ne olacak? Biz iki böyledir dedi. Bu şişi şey değil dedi. Değil mi? Böyle şeyler geçirdik. Sorun başı şey iziyordum. Dedete attığımız sende. Ha dedet attık. E, şimdi onu da anladım ya şu da. Şimdi biz buradan e, vardık Çala. Yani sanki kurş gösteriyorlar bize de şey dedi. De, Çoğus. Osman da bizi seviyor. Eksacı ile ikimizi. Bizi orada şey ettik. Ödekleri götürmedi. Onları bıraktı. Şimdi beni şeye veriyor, şehire veriyor, şehrin parası az, köyü atarsan çok. Beni inadına veriyor, oraya veriyor Ali Osman'a, Osman'a ya beni de köye gönder. Ya şimdi şehirde korkuyorlar, e, ailesinden evin atmıyorlar, şey etmiyorlar, beni şikayet geliyor. Ben de inadına girdim mi eve batasıya atıyorum biliyor musun? Bir gün Çengarlıoğlu diye bir memur vardı. Geldi. Dayılara da atıyorsun gari. Orada, köyde. Hemen dedi, şeyi doldurun. Ee, Mayen içen dedi. Havaları basın bastı beni iyi şey veriyorlar, tulumanın şeyini. Hemen ben yesini, soku veriyon, çabuk pişsin hemen su arkamda. bir <gülüyor> işte onda, benim kitabı şeyi çıktı. Bana orada eş ulaşacak, bağırıyor. Nedir lan bu, o sandım elinden diyor. Ali şikayet etmiş. Şikayet etmiş. Ali Osman, kavaklarda beni tuttu. Yavru işte, o sandım vallahi yavru diyor. O boynu beni şey diyordu, diyor diyor. La alâsı mı ne Ellemiyon! Ellemiyon dedim ben. İyi. Kavaklı'a şöyle bir hadise oldu. Bizim boduk plan atıyoruz garı. Karı parayı kişiye sokuyormuş döşeklerin arasına. Tabii biz döşekleri indiriyoruz ya. Fırayı yığıyoruz. Karı doğrudan doğru varmış hemen döşeğe bakmış para yok. Düşeklerin altında kalmış, para düşmüş de. Karı dedi böyle böyle de para yok diyor. Bizim boduk, kapatın kapıyı, kapatın ben şey, dışarı çıkmayacağım diyor. Dışarı çıkmayacağım diyor, kapatın kapatın gelsin kim arayacaksa arasın diye biliyor musun? Neyse şey ettiler bununla, yani, Ali Osman Ağa gelesiye kadar beklediler boduk içerdi. Geldiler baktılar, para orada düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> Oradan çıktık. Agam diyor, neden kurtuldum biliyor musun sen, diyor, neden kurtuldum diyor. <gülüyor> Dedi de, de, de, de 63 köy varsa 63, şimdi 60'ızdır ben. ben. Şöyle Baklana vardık. Baklana da o memcun Halil vardı biliyor musun? Dengiz'e gitti. Şimdi orada... Kocagarı'nın garının biri orada atıyoruz gari. Oğlum bu niye yarıyor demiş halle bitlere pirelere, şunlara bunlara demiş. Hemen koca garı çocuk avı diyormuşum. Böyle fisteni karı kaldırıyormuş. E, Tutarka mı bakamadı. Tut. Gözünü de aç gözünü demiş. Zarar etmiyor bu demiş. <gülüyor> bir arkasına bir gözüne atarımış bunu. Gene geldi vallahi rüşt av gitti böyle böyle yaptı. Kocakarı'ya, ulan ne eziyet ediyorsun Halil sen ya, yapmasan böyle şeyin. Ya oradan şey ettik, oradan Hayrettin'e gittik. Hayrettin'e vardık. Hayrettin'de tabii orada kadınlar hep şeydi, şimdi bozulmuştur orayı da bozulmuştur de Görünmezler. Evlere giriyoruz, hiç kadın göremiyoruz. Ondan ayrıca bir misafir odaları var gibi bakmıyor. Oraya da şey ettik. Oradan şeye indik. Şenya'yla bizim köyümüzdü. 15-16 tane var. Orada şey ettik. Köye koymuyor beni. Şey, Aloysa Ben Benim köyüme koymuyor. Orada intimas edersin diye. Oradan beni doğrudan doğru hadım attılar. <gülüyor> hadım da attık. Oradan işte iyicikli şeyden buradan daireye geldik. De. Asya'nın dedemle kaç, kaç yıl evli kaldınız? Kaç yıl evli kaldınız? Kaç yılından kaç yılını evli kaldınız? Kaç yıl evli? Atika? Kaç yıl evli kaldınız? Kaç yıl? Asya'nın dedemi kaç yaşındaydı? Ha, ha, ben 47'de evlendim. 47'de evlendim. Ee, 50-55 sene falan geçtim yaptık onunla bu evde. Kaç çocuğu oldu? Çocuğa gelse on üç çocuk. Yani on üç çocuk babasıyım ben. Heh. Biri mesela ilk olan, ilk olan e, ortaokulu bitirdi. İmtihana denizde imtihana gitti. Dayısının yanında kal, kalırken dayısının karşısı Pamuk Çapası'na gidiyormuş, yanında götürmüş. Orada e, suya düştü diye mesela şey ettiler. E, saatin üç buçuğunda buraya Hılmi geldi. Hacerangil çağırıyor seni diye şey etti. Tabii iş değişti. Lamba lamba burada yanıp yan, e, yanıyor gari. E, ge gece saat üç buçukta gittik ya sendirmemişiz biz onu gitmeyeceğiz. arada Hacerangil'in orada Düğün evi gibi olmuş. Saatin üç buçuğunda. Yani böyle böyle olmuş. Korkutum şey diye. Oradan Hılmü'ye mindik, Denizli'ye vardık. denizde Kerim amcam günü orada neyse orada sabah ettik. Sabahleyin bu köyden bir araba bir, bir araba şey, dağından suyu aramaya başladık. Cenaze. Cenazeyi bulamadık. Elbiseleri çıkarmış, oraya koymuş, yalnız ceset yok. Orada Şamlı'ya kadar aradık, Şam'da yine bulamadık. 6 ay çocuğu aradım ben, 6 ay. aydan sonra cenazeyi çıkarmışlar, orada pamuk tarlasına koymuşlar, oradan aldık, geldik. İşte çocukla o zaman biraz kafayı uçurdu gari cenazeyi görünce de velasili Şimdi hayatta Bir tane değil mi? Bir tane ha. Böyle vakit geçirdik Sana bakıyorlar mı şimdi o ha. hani? Şimdi çocuklarımdan ben Öyle zerre kadar Şikayetçi değilim Bak Şikayetçi değilim Allah razı olsun Evlat yetiştirmişsin Evlat şey etmişin ama torunum amaşıyım ha e, açık kafam ağrıydı Nazan'a dedim ben Nazan Selahattin'in şeyi var mı biraz kafam getirdi ilacı şey hapı attık iyi şimdi derler ki e, çocuklar işi şey yapar ben hiç ondan yapmam ben çocuklar şeydi. Ama benden memnunladır, benden yani bak bu kadar yokluk çektim, şey ettim, şu yaptım, bu yaptım, ömlerine tümeni düzüverdim, bağlarını yapıverdim, yani çekildim şimdi işten.